bits Yaşam böyle ölüm görmedek senim de dönünce eksilen bir taraftayız fazlalığı görünce bütün günün yorgunluğu göz yaşımla süzülecek başın omzuma yasla, üzünün oraya gömülecek anlatılacak hikayeler hepsi kulaktan dolma gözlerime bak ve anla lütfen beni yorma çünkü hayat ışığı tekrar sol yanıma konmaz ve canım yanmaz yanama yaklaş ve korkma sorgulamaya bıraktım ben korkularım önünde anlamayı bıraktım ben seneler öncesinden. Elim film neydi ki söyle çekinmeden söyle çekinmeden yeni bir resmi çekilmeden hatıralar durur tamam ben de bugün durur tavan hatıralar yaktım hem de söyledim laf atmadan derin bir nefes sonrasında ne olduğunu anlatamam çünkü kimse anlamazdı birisi yaşatmadan senin güzel karanlığın en nadide papatyası Benim bahçemde tek bir tane bile Gül açmasın Aynı güneşin farklı tonda aynı odama Doğması Aynı güneşin farklı tonda aynı odama Yansıması Sen en güzel karanlığın en nadide papatyası Benim bahçemde tek bir tane bile Gül açmasın Aynı güneşin farklı tonda aynı odama Doğması Aynı güneşin farklı tonda aynı odama Yansıması Yeni bir günde uyandığını zannedenle aynı Hayatım bak ellerimde solan aynı Çiçek bir mezar başındayım Daha farklı ne anlatayım kendi Kendimi kandırayım Bugün burada farklı sokak lambasıyım Çekemem aynı tantanayı Kafam fazla doldu çünkü aynı şeyi Defalarca anlatamam yoruldum Gör gözünle diyecektim ki Görmeyeceksin sorun bu ben de kör gözümle sevdim bence sorun bu Her gün aynı konuyu aynı odada Aynı dört duvarla konuşup lan Bir yandan da kendimle boğuştum Gör bak bence istediğin sonuç Umutlarım boş bir kuruntu Hatıralar defterimde sayfa sayfa karanlıklan ben aydınlatamam Kalmadıysa beyazlık Yol gördün sor sövdüm zor gördüm Çünkü defalarca beni Başkasıyla öldürdü senin güzel karanlığın en nadide papatyası benim bahçemde tek bir tane bile gür açmasın aynı güneşin farklı tonda aynı odama doğmasın aynı güneşin farklı tonda aynı odama yansımasın senin güzel karanlığın en nadide papatyası benim bahçemde tek bir tane bile gür açmasın aynı güneşin farklı tonda aynı odama doğmasın aynı güneşin farklı tonda aynı odama yansımasın